Gonca Hanım merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim, teşekkür ederim. Bugün sosyal medyadan gelen bazı soruları yanıtlamanızı isteyeceğiz. Yaşlanma karşıtı anti-aging ürünler ve bakımlarla ilgili çok fazla soru alıyoruz. Birazdan ekranınıza gelecek olan soruları yanıtlamanızı isteyeceğiz. Evet ben de bakayım gerçekten sosyal medyada e, cilt bakımı ile ilgili çok fazla soru var. Bunlara baktığımız zaman ilk sorulardan biri ben 25 yaşındayım. Karma bir cilt tipine sahibim. Cildimde kırışıklıklar oluşmaya başlamış gibi hissediyorum. Acaba anti aging ürünleri kullanmaya başlamalı mıyım? Ya da kaç yaşında kullanmaya başlamalıyım? Bu gerçekten çok sık sorulan bir soru. Cildimiz maalesef 20'li yaşlardan itibaren yaşlanmaya başlıyor. Onun için biz e, özellikle e, temel cilt bakımı ile birlikte anti-aging 25 yaş civarında başlamayı öneriyoruz. Burada tabii karma bir cilt varsa özellikle cildin yağ dengesini sağlayacak ve yine cildin hassasiyetini azaltacak, cildi nemlendirecek cilt düzenleyici ürünleri kullanmakta fayda var ki bunların başında glikolik asit ya da polihidroksa asit gibi cilt yenileyici ürünler geliyor. Yine yaşlanma karşıtı olması için mutlaka bir güneş koruyucu kreminde artık düzenli kullanılmaya başlanmasında fayda var. Yine ben her yaş ve her cilt tipinde önerdiğim gibi uygun bir temizleyiciyi de cilt bakım rutinine sokmakta fayda var. Evet yine cilt bakımıyla ilgili sosyal medyadan gelen bir başka soru. Yaşlanma karşıtı ürünleri kullanmaya başlamak için 20 yaş erken mi? Eğer bu yaşta kullanmaya başlarsam daha iyi olmaz mı? Gerçekten cilt yaşlanması 20'li yaşlardan itibaren başlıyor ve 20'li yaşlardan itibaren düzenli cilt bakım ürünleri kullanmak cildin yaşlanmasını da azaltıyor ya da geciktiriyor. Burada özellikle 20'li yaşlarda mutlaka iyi bir güneş koruyucu, cilt tipine uygun bir güneş koruyucu kullanmak ve özellikle hyaluronik asit içerikli bir nemlendirici kullanmakta fayda var. Diğer bir soru ise cildim çok solgun ve lekeler var. İyi gelecek içerikleri ve ürünleri ne zaman kullanmalıyım? Tabi leke bizim en sık karşılaştığımız problemlerden biri. Lekenin oluşmasının en önemli nedeni aslında güneş. Dolayısıyla burada en önemli yapmanız gereken iyi bir güneş koruyucuya sahip olmak ve bu güneş koruyucuyu düzenli olarak kullanmak gerekiyor. Hatta eğer lekeli bir cilde sahipseniz hem yaz aylarında hem de kış aylarında düzgün güneş koruyucu krem kullanmakta fayda var. Yine içeriğinde glikolik asit ya da polihidroksa asit içeren cilt düzenleyici ürünlerde yine leke oluşumunu azaltıyor. Nitricina.